Arkadaşlar merhabalar. TYT Geometri Full Tekrar kampının 15. gününün 2. videosundayız. Katı cismin yeni nesil ağırlıklı diyebiliriz. Yeni nesil ağırlıklı soruları çözümlerini yapacağız. Sayfa numarası 133, 134, 135, 136 ve 137'yi çözeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 27'deyiz. Şekil 1'de yan yüzünün üzerine oturtulmuş ve yüksekliği 48 birim olan eşkenar üçgen dik prizma verilmiştir. Bu prizma şekildeki gibi taban kenarlarının orta noktasına kadar su ile doludur. Bu prizma şekildeki gibi taban üzerine oturtulduğunda suyun yüksekliği kaç birim olur diye soruluyor. E, arkadaşlar yüksekliği da bunun? 48 değil mi? Taban üzerine yan kenar üzerine oturtulmuş ya. Yani şu yükseklikten bahsediyor bize 48 demiş. E hocam burası da 48 ama bizden şuradaki yükseklik isteniyor. Şimdi gençler burada şu eşitleri boşu boşuna vermemiştir bize. Bunları kullanalım. Hocam bu bir nasıl prizma? Üçgen prizma. Bak şu şekilde. Ama içindeki su bizim için önemli. İçindeki su nedir? Yamuk prizma. Taban ve tavan aynı. E o zaman burada taban alanı çarpı yükseldiği şeklini düşünmeliyim. Şurada 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Yani A iken burası 3A olmuyor mu? Evet. E tamam. Şimdi suya bakalım. V su birinci şekilde ne eşit? Taban alanı 3A çarpı 48. 3A çarpı 48'e eşit olacak. Aynı zamanda burada A üçgenin tamamı dolu. 3-2'nin tamamı 4A'dı. 4A çarpı h eşit olmayacak mı? Aynen öyle. 4A çarpı H da bize suyun yüksekliğini verecektir. Ki içinde su olanlara dikkat edin. Ve sulara yoğunlaşacağımızı hep söyledik. A'lar gitti mi? Gitti. 4 ile 48 sadeleşse kaç yapıyor? 12. 3 kere de 12. 36. Böylelikle H'ı kaç buluruz? 36 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle Denizli çıktı arkadaşım. 27. sorular. Geldik 28'e. Ayrıt uzunluğu birbirim olan 4 adet eş küp her birinin en az bir yüzü diğer küpün bir yüzüyle tam örtüşecek biçimde yapıştırılıyor. Bu 4 tane küpü nasıl koyabiliriz? Öncelikle onları bir tasarlayalım. Hocam 4 tane küp üst üste olabilir ya da yan yana olabilir. Üst üste olmasıyla yan yana olması zaten aynı şey. Ya dikine koymuşsun ya yatayına koymuşsun. Fark eder mi? Fark etmez. O zaman 4 tane eş küpü şöyle bir koyayım bakayım. Hocam 4 tane eş küpü nasıl koyacağız bakalım şöyle. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ben 1, 2, bak ön yüze bir şöyle ya. 1, 2, 3, 4 tane belirledik ya. Hocam tamam ama biz bunu nasıl koyacağız? Bir prizma şeklini düşüneceğiz. Perspektif vereceğim. Sağa doğru perspektif verelim mesela. Hocam şöyle. Sağa doğru perspektif verdik. Hop şöyle yaptı. Tamam sağa doğru perspektif verince. Şuradaki kenarların da sağa yukarı doğru perspektiflerini verince. Bu şekilde üst üste konulabilir. Ya da yana devirmiş hali verilebilir. Başka ne yapılabilir? 4 tane küp ikişerli şekilde şey yapabli, yapılabilir yani şu şekilde arkadaşlar şöyle bak şu şekilde konulabilir kare prizma şeklinde konulabilir nasıl oluyor bu şöyle şöyle 4 tane küpü bak en az bir yüzü şey olacak şekilde koyduk ya da 2 tane küp yan yana 2 tane küp burada yan yana ya da 3 tane küp burada yan yana bak şimdi dikkat et 3 tane küp yan yana bir tanesini de üste koyabilir miyim? Koyabilirim. Bu şöyle de olabilir. Hocam, şu küp bu ortasında da olabilir. Bu küp en sonunda da olabilir. Ortasını düşünürüz sonrasında en sola olmuş halde bunun çevrimsel hali değil midir? Evet. Yalnız buna perspektif koyacağız. 3 tane küp yan yana koydum şöyle. Bir tane de üstünde. Perspektifi koyalım bakalım. Sağ çapraz veriyorum ya sadece bak. Sağ çapraz yukarı perspektifini koy. Her kenarda koy şöyle sağ çapraz perspektifini. Koyduk. Gördün mü? Bak şekil böyle çizilir kardeşim. ÖSYM de buna benzer de sordu. Bak gördün mü? Ne güzel birim küpler oluştu. Şimdi ben niye elde edeceğim arkadaşlar? İki kökü. İki kökü nasıl elde edilir? Hocam dik kenarlar iki iki olunca. Evet dik kenarlar iki iki olunca burası iki kökü elde edilir mi? Elde edilir. Yani ikinin karesi artı ikinin karesinden elde edilir. Tamam elde ettik. şuralar. Kök onu nasıl ede elde edeceğiz? Hocam üçün karesi artı birin karesi şeklinde olacak. Tam sayı şeklinde düşüneceğiz ya. Başka türlü 2'nin karesi desek 2'nin karesi artı e, 2'nin karesi bir de kök 2'nin karesi yapar olmaz. Yani bir tek 3'ün karesi artı 1'in karesi. Yani dik üçgenin kenarları 3'e 1 olacak. 3'e 1'lik bir köşe bulabiliyor muyuz? Evet. Bak şurada 3'e 1'lik köşe bulabiliyoruz. Şunu elde ettik. Bunu da elde edebiliriz. Şöyle 3'e 1'likten dolayı. Sonra başka kök bir 11. Kök 11'i nasıl elde edebiliriz? Tam sayıları düşün. 3'ün karesi bir kere olacak galiba. 1 ve 1. 3'ün karesi, 1'in karesi ve 1'in karesi ne olacak? Yani Kenar uzunlukları 3, 1, 1 olan bir şey elde edeceğim. Ben bunu nasıl elde edebilirim? 3, 1, 1. Hmm. Arkadaşlar bakın tam olarak şuradan şuraya gelince. Nasıl oldu bu? Hocam 3, 1, 1 gördün mü? Evet buradan gerçekten böyle olur. Nasıl mı oldu? Şunu şöyle düşünecek olursan şöyle. Ee, şu dik üçgen ya öncelikle şunu bulabiliriz. Hocam 1, 3, kök 10 burası. Burası kök 10. Şurası da bir birim. Pisagor bağıntısından burası da kök 11 mi yaptı? Evet bunu da bulabiliriz. Kök 14'ü nasıl elde edebiliriz? 3'ün karesi bir kere olacak. 3'ün karesi 2'nin karesi olsa 9 artı 4'ten 13. Bir de 1'in karesi. Kenarları 3, 2, 1 olan. Hocam 3, 1, 2 olan. Yani sen şuradan başlayıp şuraya gidersen de bu uzunluk yine aynı yapıyor. Niye? Şunu şöyle çizersen. Hocam burası 1, 3 burası kök 10 yaptı. Kök 10'un karesi artı 2'nin karesi. E, direkt kök 14 yapıyor. Evet kök 14'te oldu. Dolayısıyla ne elde edemeyiz? Kök 15'i elde edemeyiz. Şurada baksan burada da en fazla şunu elde edersin. Hatta cisim köşegenini elde edersin. Şu hocam 1, 1 ve 4'ten 16, 17, 18. E, ya da şuradan şuraya 1 ve 16, 17 yapıyor. Kök 17, kök 18 onlar da dışlıklarda yok zaten. Onlar da elde edilir ama burada kök 15'i elde edemiyoruz arkadaşlar. Cevap böylelikle edremit oldu. ÖSYM bunun üçlüsünü sormuştu. Daha kolaydı sormuştu. A, Burada önemli olan yöntemini, tekliğini anlamak. Evet örnek 29'a geçiyoruz. Cevabı ne bulduk arkadaşlar 28'de? Edremit bulduk. Geldik 29'a. Sözel bir soru. Ne diyor? Ali öğretmen 10A sınıfındaki öğrencilerine katı cisimler konusunu anlattıktan sonra aşağıdaki etkinliği yapıyor. Kısa kenarı 16, uzun kenarı 24 olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıdı uygun yerlerinden keserek şöyle bir dikdörtgen arkadaşlar. Kısa kenarı 16 olacak. Ve burası da 24 olacak. Uygun yerlerinden keserek parçalara ayırıyor. Daha sonra elde ettiği parçaların tamamını kullanarak bir küp elde edecek. Hmm. Arkadaşlar oluşan küpün hacmi nedir diye soruluyor. Bak böyle bir soruyu ÖSYM'e sormadı. Dikkat edin bu soruya. Şöyle bir yıldız koyayım ben buna. Şöyle bir 3 yıldız koyayım. Sen bunu öyle parçalayacaksın ayıracaksın ki 6 parçaya ayıracaksın. O 6 parçanın her biri kare olacak. E hocam kare... Şöyle yapabilirsin. Bir küp oluşturacaksın ya. Küpün alanı nedir? Alttan a kare. Alttan a kare şu alana eşit olacak. E bu alanda 16 çarpı 24 eşit olacak. Hocam şunlar sadeleşti. 4 yaptı. A kare eşit 64'ten. A'yı kaç bulduk? 8. Ha, bir kenar 8 olacak. Bak bir kenar 8 olacak şekilde nasıl parçalarız? Şöyle şöyle 8 8. Hocam kare yapacağım hepsinden. Alttan a kare yapacağım. Bunlar da böyle 8 8 8 olunca oluyor. Yani karenin bir kenarını 8 bulduk. Oluşan küp. Küpün hacmi soruluyor bize. Hacim de a küp değil midir? O da 8'in küpü de nedir arkadaşlar? 64 x 8 o da 512 yapar. Yani cevap böylelikle Ceyhan oldu. Sınavda çıkar mı? Çıkar. Dikkat edin böyle bir soru sormadı. Son 12 yıldır sormadı en azından. Evet geldik örnek 30'a. Şunu çok soruyor. Bu tarzı soruyu çok soruyor. Dikkat edin. Bilgi verilmiş ayrıtlar A, B, C olan dikdörtgenler prizmasının cisim, cisim köşe geni içinde A kare artı B kare C kare şeklinde bulunuyormuş. Başlangıçta tüm yüzeyleri beyaz renkli olan dikdörtgenler prizmasının bir yüzü sarı. Evet ben çizeyim hemen şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çizeyim sadece şöyle. Hocam şöyle bir prizma var dikdörtgenler prizması var. Bir yüzü neymiş? Sarı. Bir yüzü mavi değil mi? Bir yüz de ne? Yeşil verilmiş. Diğer 3 tane yüz kaldı onlar hala daha beyaz. Dikkat et. Sarı boyalı yüz haricindeki yüzeylerin alandığı toplamı bu verilmiş. Arkadaşlar şimdi kenarlar A, B ve C diyecek olursak eğer. Şimdi bunun yüzey alanı neydi? Hocam 2AB bak yüzey alanı alan dediğim nedir? 2AB artı 2AC artı 2BC değil mi? Evet bana diyor ki sarı boyalı yüz harici. Hocam şurası C ya sarı boyalı yüz sadece A çarpı C. A çarpı C'yi çıkart. Hocam alan o zaman... 2AB artı AC artı 2BC yaptı. Bu kaç verilmiş? 328 verilmiş. Sonra mavi boyalı yüz haricindeki. Mavi boyalı yüzde BC değil mi? Şundan BC'ye çıkartacaksın. Yani 2AB artı 2AC artı BC yapar. O da 316 verilmiş. Sonra yeşil boyalı yüz haricindeki. Yeşil boyalı yüz nerede arkadaşlar? Şurada o da şurası A yaptığından burası da B yaptığından normalde tüm alan buydu. Bir tane AB'yi çıkartacaksın. AB artı 2AC artı 2 tane BC yapıyor. Bu da neye eşitmiş arkadaşım? 296'ya eşitmiş. Şimdi ÖSYM böyle soruları çok sever. Taraf tarafı toplama, çıkarma, çarpma gibi şeyler. Hacim sorulmuş olsaydı çarpma. Yani AB, AC, BC verilmiş olsaydı çarpardık. Ama burada bu verilmiş ya. Taraf tarafa toplayın bakayım ne geliyor. Toplamda 5AB artı 5AC artı. 5bc'ye geldi. Eşittir. Topla şunları. 6, 6, 12, 8 ile de topladın. 20. Elde var 2. 10, 12, 14. Elde var 1. 3, 3, 6, 7, 8, 940 yaptı. Buradan 5'e bölsen ab artı ac artı bc kaç yapıyor? 0 at 2 ile çarp. 8, 188 mi yaptı? Evet. Bunu 188 bulduk. Bu prizmanın farklı ayrıtlarının uzunlukları ardışık çift sayı. Çift doğal sayı olduğuna göre cisim köşegenin uzunluğu nedir? Keşke en baştan okusaydık bunu. Ona göre değerleri yazardık ama kafamızda karışabilirdi gerçi oradan. Şimdi ABC kenarları diyor ya bu A kenarı ardışık çift. Burası A iken burası A artı 2. Burası da ne olacak arkadaşlar? Burası da A artı 4 olacak. Gel burada yerine yaz. Yerine yazalım bakalım. B yerine A artı 2 yazacaksın. A artı 2. C yerine de A artı 4 yazacaksın. Bu A artı 2. Bu da A artı 4. Hocam a ile a artı 2'nin çarpımı. Akara artı 2 a. Artı a ile a artı 4'ün çarpımı. Akara artı 4 a. Artı 2 artı 2 ile a artı 4'ün çarpımı. Hocam akara artı toplamları 6 a artı 8 yaptı. İşte bu da neye eşitmiş? 188'e eşitmiş. Toplamda 1, 2, 3 tane akara yaptı. Artı 4, 6, 12 a yaptı. Artı bir de burada 8 var. Attık bunu buraya. O zaman burası ne yaptı arkadaşım? 180 mi yaptı? Evet 180 yaptı eşit 0. Bunlar 3'e bölünüyor. Bölelim. A kare artı 4. A artı 60 eşittir 0 yaptı. Çarpanlara ayıracağız burada. Çarpanlara ayıralım bakalım. Bu A'ya A olduğu belli. Bu da e, toplamlarını şey yapacağız. 15'e 4 olsa olmaz. 12'ye 12 5 olsa olmaz. E, Çarpanlarında 4'ü elde edeceğim. Şu 60'ı şöyle bir düşünsek. 2'ye bölsen 30. 2'ye bölsen 15. 3'e bölsem 5. Ee, ondan sonra 5'e bölsem 1. 15'e 4 olmuyor. 10'a 6 oluyor. Evet. Niye 16'yı düşünmediysem. Şurası bu arada 180 yapacak. Şurası 60 yapıyor. Şuraya ben artı 10'a 6 dersem. Çap, e, çapraz çarptığının toplamları 4 ay veriyor mu? Veriyor. Bu a artı 10 eşit a'yı 10 buluruz. a 6 eşit 0 a'yı da ne buluruz? 6 buluruz. Evet a'yı 6 bulduk arkadaşlar. a 6ysa yerine yazacağız. A6 bu 8 bu da 10 çıktı bizden cisim köşegenin uzunluğu isteniyor. Kare küçüğünde 6'nın karesi artı 8'in karesi artı 10'un karesi isteniyor. Şu 100 yaptı bu da 100 200 kök 200 yapıyor. Kök 100de 100 çarpı 2 olduğundan 10 kök diye cevaba ulaşırız arkadaşlar. Yani örnek 30 böyleliklere çıktı arkadaşlar Balıkesir çıktı. Geldik örnek 31'e. Bir kereste doğruma fabrikasında çalışan İsak Bey ayrıtları 6-8 ve 6 metre, 8 metre ve 40 santimetre. Uzunlukta olan dikdörtgenler prizması şeklindeki 10 adet ahşap buluyor. Önce özdeş küp bloklara dönüştürerek daha sonra da oluşan bu küp blokları aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde paketleme yapacaktır. Yapacağı paketin tabanı kare ve yüksekliği de 3 metre olacakmış. Tamam. Şimdi Yeni bir paket oluşturacağım arkadaşlar. Ve şöyle aralarında boşluk olmayacak şekilde. Bunun içini böyle dolduracağım arkadaşlar. Yüksekliğimiz kaç olacak? 3. Bu da bir kare şeklinde olacak. İşte şundan kaç tane var? Bu 3 metre ya. Bunu da metre yapalım. 0,4 metre değil midir bu? Evet. Bundan 10 adet ahşap blok var. 10 adet ahşap blok. Onun hacmi nedir? 10 tane 6 çarpı 8 çarpı 0,4 değil midir? 10 taneyi yan yana 10 tane var ondan sonra bunu böyle küplere ayırıyor böyle ee, nasıl küplere ayırıyor özdeş küplakları ayırıyor önemli değil şunun hacmiyle şunun hacmini yani buradaki hacimle özdeş küplere ayırıp mesela birim küplere ayırdın birim küplere ayırıp şunun içerisine dolduracaksın bu ne demek bu 10 tane bunun hacmiyle bunun hacmi birbirine eşit demek değil midir evet yani 10 çarpı 6 çarpı, yani 6 çarpı 8 çarpı 0,4 çarpı 10 10 tane eşittir x çarpı x çarpı 3 değil midir? Evet. x çarpı x çarpı 3. He, sen hocam birim küplere ayrılmıyor bu. 0,4 bu. E sen bunu o zaman virgül1 0, 0, 0, birimlik küplere ayır. Yani 10 santimetrelik küplere ayır. Her türlü yüksekliği de elde edersin. Kareyi de elde edersin. Tamam. Nasıl küplere ayrıldığı söylenmiyor. Tamam. Buradan sonuca ulaşalım. Şu 3 ile 6 sadeleşse 2 geldi buradan. Şu e, 4 yaptı. O zaman buradan 4 kere 8 32 bir de bu 64 yaptı. 64 eşittir x kare yaptığından x de kaç buluruz? 8 buluruz. Evet x 8 bulduk. 8 burası 8 burası. Bu paketin yüzey alanını soruluyor bize. 8 8 ve 3'ten alan elde edeceğim ikisini. İkişerli çarpın, dikkat katı 64 çarpı 2'den 128. 3 kere 8 24 2 ile çarptın 48. Artı 3 kere 8 24 2 ile çarptın 48. 48 48 96 bunu da toplarsan 4 kaç yapıyor? 324 mü yapıyor? 224 yapıyor galiba. Evet. Topladığımız zaman da 224 yapıyor arkadaşlar. Yani cevap böylelikle akçay çıktı örnek 31'de. Tamam? Geldik örnek 32. Yukarıda verilen dış yarıçapı 10 cm, iç yarıçapı 8 santimetre. Arkadaşlar iç yarıçapı 8, dış yarıçapı 10 olacak. Yani bu ne demek? Şurası 2, iç yarıçapı 8. O zaman dış yarıçapı da 10 olmuş oldu. Ve yüksekliği de 12 cm olan silindir şeklindeki sadece üstü açık kalemlik tamamen boyanacaktır. Buna göre kalemliğin boyanan kısmının alanı kaç santimetredir diye soruluyor bize. Bak bunun sadece üstü açık. Şimdi bunun sadece üstü açık. İçeride hocam ne kadarlık bir açıklık olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yüksekliği iç yarıçapı iç yarıçapı 8 santimetre ve yüksekliği 12 santimetre olan e, silindir şeklindeki sadece üstü açık kalemlik alt taban kalınlığı ihmal ediyor ha tamam alt kalın alt tabanı böyle dolu kabul edeceğiz ve burada da bir kalınlık var ya onu ihmal edeceğiz arkadaşlar burada öyle bir şey söylenmiş şimdi ne yapacağız bunun yüzey alanı isteniyor arkadaşlar öncelikle bir parça çıkartılmış mı çıkartılmış o zaman ne yapacağız o zaman tüm alanı bulacağız öncelikle tüm alan nedir yarıçapı 10 olan yani pi r kare pi r kareden kaç tane var? İki tane var. İlk önce yarı çapı 10 olan yüksekliği 2 olan silindirin hacmini buluyorum, tüm alanı buluyorum. Taban alanından iki tane var artı yan alan 2 pi r çarpı h, değil mi? Yan alan yazdık. Sonra ne yapıyorduk? Eksilen alanları eksiltiyorduk, çıkarılan alanları çıkartıyorduk. Hocam, şurası eksildi ama alt tabanı var ya, alt taban alanı da ihmal ediliyor ya. Bu çıkartıldı. Altta oluştu mu? Oluştu. O zaman burada bir eksilme yok. Bak burası çıkarıldı. Altta çıkmadı. Altta oluştu. Altta oluştuğu için bu çıkan parçayı ihmal edeceğim. Ama içeride yanal alan yok mu arkadaşlar? Şöyle bir yanal alan yok mu ekstradan? Evet, şöyle bir yanal alan var. Şu içeridekinin yanal alanı da ekstradan. O zaman içeridekinin yanal alanını ekleyeceğim. Yarıçapı 8 olan yani 2πr çarpı yüksekliği de 12 olan bir Silindirin yan alanı 2 pi r çarpı h değil miydi? Evet. İşte bizden bu isteniyor. Bu. Kaç yapıyor? 100. 200 pi yaptı. Artı. Şu kaç yaptı? 240 pi yaptı. Artı. Bu kaç yaptı? 96 çarpı 2'den 192 pi yaptı bu. Topladığımız zaman sonu ikili yapacak. Sonu ikili olan ya bu ya bu. Şunları toplayalım. 440 yaptı. 440 ile bunu toplarsak 2. Bu 3. Bu da 6 yapıyor. 632 yapıyor. 632 pi diye cevaba ulaşırız arkadaşlar. Yani cevap c oldu. Örnek 32'de. Geldik örnek 32. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir kapının menteşelerinin kapması sonucundaki küp şeklindeki sandığın üzerine ok yönünde düşmesi resmedilmiştir. Tamam 6 birim vermiş. Saldığın hacmi. Arkadaşlar a küp eşittir 27 ise a'yı buradan 3 buluruz. Burası 3 burası 3. 3 6 3 kök 5 yapıyor değil mi burası? Evet. Bu arada EL uzunluğu DE uzunluğunun 3 katıymış. E, DE'yi biz 3 kök 5 bulduk. 3 e, kök 5 ise EL de kaç yapıyor? Kök 5 yapıyor. Şurası da kök 5 yaptı. Bizden Ali Kara uzunluğu isteniyor. Ali Kara. Arkadaş şunu bir çiz bakayım. Şunu bulmaya çalışacaksın. 90 dereceye karşılık getireceksin. Arkadaş 90 dereceye karşılık ancak böyle getiririz değil mi? Şöyle. E tamam. Burası 90 derece. E hocam şunu uzattık. Burası da 90 derece. Alfa, beta. E burası da alfa. Kapı 90 derece olduğundan. Burası da beta. Burası da alfa oldu. Burası kök 5 bulduk. Burası da kök 5. Şu üçgenle şu üçgen benzer değil mi? Evet. 90'ın karşısı kök 5 ken 90'ın karşısı 3 kök 5. Yani 1'e 3 oran var burada. E o zaman alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı burada 1'dir. Burası da ne oluyor? 2 oluyor. Bir kenar uzunluğu da 3'tü. Zaten e o zaman burası 2 burası 4 oldu. E hocam 2 4 1 2 kök 5 üçgeninden. Burası da 2 kök 5 olur. Yani örnek 33 c hat çıktı. Geldik örnek 34'e. Dijital baskı halı satan bir mağaza kalınlığı 5 cm. Eni 2 metre eni 2 metre boyu da 3 metre olan bak kalınlığı da 5 cm. Boyu da 3 metre olan aynı türden özdeş halılarının 10 tanesini üst üste dizerek sergilemektedir. Burada kaç tane varmış arkadaşım? 10 tane varmış. Buna göre gersel, görseldeki serginin Mağazadaki kapsat, kapladığı alan ne kadardır diye soruluyor. Arkadaş burası 10 tane kaç yapıyor? 50 santimetre yapıyor. Yalnız dikkat. Et. Burası metre burası da metre. Kaç metreküp diye soruluyor. Bu 50 santimetre 0,5 metre değil midir? Evet. Bunun hacmi soruluyor bize. 2 çarpı hacim ne olacaktır? 3 çarpı 0,5 olacaktır. da şunu çarpımı 1 yapıyor zaten. Çarpı 3 de 3 yapar. Yani cevabımız böylelikle. 3 yaptı. Yani 34. soru Akçay oldu. Geldik 30 35, 35. soruya. Filizan'ın dikdörtgenler pirzması şeklindeki mutfak dolabının üstüne şeker paketini unutmasıyla A noktasındaki karıncalar K noktasındaki bu pakete kapağı kapalı dolabın yüzey üzerinden M noktasına geçecek. M noktasından geçecek şekilde. Evet. Karınca içeride böyle geliyor. Böyle geliyor. Sonra M'den de şuraya gelecekmiş. Tamam. AB uzunluğu 18. Arkadaşım AB uzunluğu şurası 18 sonra BC uzunluğu 24 MC uzunluğu 144 MC 144 peki hocam şurası 18 burası 24 bir kere şu M'den K'ya dümdüz bu dik üçgenden şu uzunluğu bulabilirim burası 6 çarpı 3 burası 6 çarpı 4 burası da 6 çarpı 5 30 olur şuraya 30 bulduk bir kere şimdi karınca buradan dümdüz gidiyor çünkü B'den geçmesi şartıyla diyor. Biz karınca şimdi ne yapacağız? Buradan buraya giderkenki en kısa yolunu bulacağız. Hocam şu yüzeye sabit kalsın bunu açayım. Normalde bunu açmak demek biraz zor. Şuradan hop şöyle açıp dikdörtgeni şuraya getirebilirsin. Sıkıntı yok aslında. Ama aslında burada neyi açmak daha kolay? Şu ön yüzeyi böyle sabit kalıp şuradaki kapağı yani şuradaki yüzeyi açmak. Hop şöyle açacağız. Buradaki yüzeyi açmak daha mantıklı değil mi? Evet yüzeyi açtın. 18 buraya gelecek. 18 yaptı. İşte senin karınca buradan başlayıp şuraya gidecek. En kısası da şu değil mi? Evet. Burası 144. Burası kaç? Topladığın zaman 8, 4 daha. 12, 42 yapıyor. Bu 7'nin 6 katı. Bu 140 kaç verilmiş? 144 verilmiş. Hmm. 24'ün 6 katı mı yoksa burası da? Evet. 24'ün alakalı. O zaman 7, 24, 25. Burası da 25'in altı katı olacak kardeşim. Kaç yapıyor o zaman burası da? 150 yapıyor. Bizim karınca buradan buraya en kısa 150 buradan buraya da 30. 150 artı 30'dan cevap kaç yapar? 180 yapar. En kısa bu şekilde gider. Cevap denizli oldu. Örnek 35'te. Dikkat et üst yüzeyi açmadım. Üst yüzeyi M'den kayda en kısa zaten şu. Hiçbir yere satmadan gidecektir. 35. soru denizli oldu. Geldik 36. soruya. Aşağıda kesik küp. Hop şöyle kesmişiz kesik küp şeklindeki çikolata kutusu verilmiştir. Burası 6 verilmiş. Ali Kara uzunluğu BL uzunluğu da 6 verilmiş. AB uzunluğu 24 verilmiş. Buna göre çikolata kutusunun hacmi en fazla kaçtır? E üstten kesilmiş ya. Bunun en fazla olması için şuradaki tam uçtan kesilmesi lazım. Yani küpün şu parçasını şöyle kesmemesi lazım değil mi arkadaşlar? En fazlasını bulacağız biz. O zaman küpün uç noktası burası. Küpün bir kenarı kaç? 24, 24, 24 bunun hacmi soruluyor bize. Arkadaşlar aslında bu bir yamuk prizma yapmadı mı? E taban ve taban aynı. O zaman yamuk prizma. Yamuk prizmada e, o zaman önce yamuğun alanını bulalım. Şuradan bir dikdörtgen oluşturduk. 6 ise 6. 24 ise 24. Tamamı 24'tü. Buraya kaç kaldı? 18 kaldı. E tamam olay çıktı o zaman. Şimdi yamuğun alanı. Bak yamuk taban burası iken yüksekte burası yapıyor. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Ben burada niye böyle şey yaptım ya? Şurayı buldum. Bulmama da gerek yok ki. Alt tabanda da belli burada. Yamuk şeklinde ya bu. Alt tabanda da belli. Üst tabanda da belli. Yükseklik de belli. Yani 24 artı 6 çarp yükseklik. 24 2 yamuğun alanı. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarp yükseklik. Böyle ki yamuğun alanı çarpı yükseklik. Bize prizmanın hacmini vermiyor mu? Evet. Yükseklikte kaç yaptı? 24 yaptı arkadaşlar. Şimdi burada gerekli sadeleştirmeleri yapacağız arkadaşlar. Şunun da şu sadeleşse 12. 12 ile 24'ün çarpımı 12 çarpı bu da 12 çarpı 2 ya. 144 çarpı 2 288. 30 çarpı 288 yapar burası. O zaman 3 kere 8 24. 3 kere 8 24. 25 26. 3 kere 2 6. 7 8. Bir de 0 var. 8640 diye cevaba ulaşırız. Yani örnek 36 balıkesir Geldik örnek 37'ye. Aşağıdaki şekilde kare dik prizma şeklinde verilen bir peynir kalıbından dik kenarları 6-8 olan 4 eş dik üçgen dik prizma çizgilerden kesilmiş. Dik kenarları 6-8 olan bak 6'ya 8 olan şurası 8 olacak. Hocam bu o zaman burası da 6'ya 8. Hocam burası da o zaman 6'ya 8. Hocam burası da zaten 6'ya 8. Yani buraya kaç kaldı? 2. Dikkat et. Şuraya 2 kaldı buraya 2 kaldı buraya 2 kaldı buraya da 2 mi kaldı evet. Peynir kalıbının yüksekliği 10 olarak verilmiş. Peynirin ortada kalan dikdörtgenler prizması şeklinde kısmının hacmi arkadaşlar dikdörtgenler prizması aslında kare dik prizma yaptı. Çünkü buraları dik üçgen ya 90 derece burası kare dik prizma taban alanı çarpı yükseklik yapacak. Yani şu prizma yapıyor arkadaşlar mavi tabanlı olanlar. Taban alanı 2'nin karesi çarpı yükseklik yani 4 olacaktır. 2'nin karesi çarpı 10 olacaktır. O zaman buradan da cevap kaç çıkıyor? 40 çıkıyor. Örnek 37 akçay. Geldik örnek 38'e. Aşağıda ağırlığı 600 gram olan bir kaşar peynir verilmiştir. Evet sonra kaşar peynir böyle kesilmiş. Böyle kesilmeden önceki halinde şey yapalım. Kalan peynirin ağırlığı soruluyor bize. 12'lik kısmı kesilmiş. Arkadaşım önceden burası 18 değil miydi? Evet. Şimdi C noktasından böyle kesilmiş. Burası 18. O zaman kalan kısım bu. Tam C noktasından kesilmiş böyle. Şurası 12. Şurası da 10. Hocam bu yamuk prizma değil mi? Şurla bakacak olursan. Hocam dikdörtgen prizması değil. Taban ve tavan aynı değil bak. Dikkat et. Taban ve tavan nerede aynı? Hocam burası da aynı yamuk. Burası da aynı yamuk olduğundan. E tabanı ve tavanı aynı. O zaman şu yamuğun alanını bulup taban alanı çarpı yükseklik diyeceğim arkadaşlar. Peynirin ağırlığı kaç gramdır diye soruluyor bize. E arkadaşlar aşağıda 600 gram. he. Şu 600 grammış. Hacimden gidelim. Arkadaşım şunun hacmi ne? Şunun hacmi en baştaki hacmi ne? 18 çarpı 5 çarpı 10. Bu kaç yapıyor? 9000 mi yapıyor? Evet. Hacim 9000 olduğunda 5 kere 8 40 9000 olduğunda, 900 olduğunda bu kaç grammış? 600 gram aklında bulunsun. Şimdi şunun hacmini bulalım. Alt taban artı üst taban 30 çarpı yükseklik 10 bölü 2 yamuğun alanı yamuğun alanı çarpı yükseklikte 5 yaptı. Şunu bulalım şimdi. Hocam burası da kaç yapıyor o zaman? Şununla şu sadeleşse 15 yaptı. 15 ile 5 75. 75 ile de bu 750 yaptı. Evet 750. Hacmi V2 hacmini de 750 bulduk. Arkadaşım hacmi 900 olan 600 gram geliyorsa oran orantı yapacağım. Hacmi 900 olan 600 gram geliyorsa Acmi 750 birim küp olan kaç gram gelir diye bulacağız arkadaşlar. X gram gelir diyelim. İşler dışlar ya da X'i yalnız bıraksan şununla şunu çarpma 750 çarpı 600 bölü 900 mi yapıyor? Evet şu sıfırlar sadeleşsin böyle. Sonra 3'e bölsen 3'e bölsen 2 3 3'e bölsen 3'e bölsen 250 250 ile de 2'nin çarpımı X'i kaç buluruz o zaman? 500 buluruz arkadaşlar. Yani 500 gram geliyormuş dostlar. Cevap e-dramit oldu örnek 38'de. Geldik örnek 39'a. Aşağıda kare tabanlı dik prizma şeklinde üstü açık karton kutu verilmiştir. Üstü açık. Dikkat et. Kutunun taban ayırtlarından biri x santimetre. Kare şeklinde ya bu kare tabanlı. O zaman burası da x. Ve yüksekliği de h olarak verilmiş. Kutunun hacmi 25. Kutunun yüzey alanını veren fonksiyon da y'şt refx olduğuna göre. Hemen yüzey alanını bulalım arkadaşlar. Yüzey alanı. Hocam taban alanı x kare 2 tane var. Hayır. Kutunun üstü açık. x kare artı. Hocam x çarpı h'tan 4 tane var diyebiliriz. Çünkü x çarpı h burası. Burası da x çarpı h. Ya da taban çevresi. Taban çevresi 4x değil mi? 4x çarpı h bize yan alanı verecektir zaten. Fonksiyonumuz bu yaptı. Yani fonksiyonumuz fx fonksiyonumuz ne oldu? x kare artı 4x h oldu. Şimdi kutunun hacmini vermiş. Hacim dediği nedir? Taban alanı çarpı yükseklik şeklindedir. Bunu da kaç vermiş? 25 olarak vermiş bize. E ben bunu biliyorum. Şunu elde etmeye çalışacağım. F4'ü bulmaya çalışacağım. Ama buradaki h işimi bozuyor benim. O zaman burada h yalnız bıraksam h 25 bölü x kare eşit diye mi? Evet. Yani bizim fonksiyonumuz aslında x kare artı 4x çarpı 25 bölü x'e eşittir. E o zaman x kare eşittir özür dilerim. Buradan bir tane x'ler gitti. O zaman... F4'ü de artık ben bulabilirim. X yerine 4 yazsam. Tabi burada 4 yazdığım zaman 4'ün karesi artı. E, burası da 100 bölü X yaptı. X dediğimizde neydi? X yerine 4 yazıyoruz. 16 artı 25'ten cevapta kaç çıkıyor o zaman? 41 çıkıyor. Yani cevap böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. Yani e, değişik. Şu 2 yıldızı hak ediyor. Şöyle bir yıldız koymaya da unuttuk sorularda ama. Aklımıza gelmişken koyalım arkadaşlar. Bazen böyle fonksiyonu da çevirebilirler bunu. Çünkü katı cisimlerde özellikle matematiği de karıştırmayı çok seviyorlar. Özellikle hem katı cisimde hem de dikdörtgen karede ÖSYM bu işi çok sever. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklindeki metal kutu üreten bir fabrikanın üretim aşamaları verilmiştir. Birinci aşama ABCD levhasının köşelerinden bir kenarı 10 cm olan 4 eş kare kesilip çıkarılıyor. 10, 10 10 10 10 kesilip çıkartıldı böyle. Devam edelim soruya. Sonra ne diyor? İkinci aşama kalan parça tabanı KLMN dikdörtgeni olacak şekilde katlanır. Evet bunları yukarı doğru katlayacağız. E burası 10 ya. Burası da 10 ya. Yüksekliği kaç olacak? 10 olan tabanı da KLMN olan bir dikdörtgen olacak. Evet hemen şekli çizelim. Tabanı KLMN olan bir tane şey çiziyoruz ve yüksekliği de 10 santimetre olacak. Burası L, M, N. K da burada arkadaşım. Yüksekliği de 10 santimetre. Şimdi bu kutu üstte açık bir kutu elde ettik mi? Elde ettik. Hatta şuranın da K olduğunu da göstereyim istersen. Şurası da K. Buradaki yükseklerde 10 falan yaptı. Oluşan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun hacmi 7500. Ve burada da bir oran verilmiş. Burası K iken burası 2K verilmiş. Şu AB'ye ben K diyeyim. E arkadaş burası K iken. Hatta şuraya K desem. Burası K artı 20 yaptı? Evet. Şurası K artı 20 yaptı. O zaman burası da ne oldu? 2 katı. 2K artı 40 olacak. Hocam burası da 2K artı 40 olacak. Bak buraya K dersem K artı 20 yaptı burası. K artı 20'nin 2 katı 2K artı 40 yaptı. 2K artı 40 sa şuradaki uzunluk ne yapıyor? 2K artı 20 yapıyor. E o zaman buradaki kenarları da bulduk biz. Burası K iken bak şu kenar K iken bu kenarda 2K artı 20 arkadaşım. Şimdi bunun hacminde 7500 vermiş. Hacmi de şunların çarptım değil mi? 2K artı 20 çarpı K çarpı 10 eşittir 7500. Buradan sıfırlar sadeleşti. çarpanlara ayırmayla elde edebiliriz ama ben 750 çarpımını elde etmeye çalışacağım. 750'nin çarpanlarından böyle hissedebilirim. çarpanlara ayırmayla da, da zaten 750'nin katlarından gideceğiz ya. 750'yi şöyle bir çarpanlarına ayırayım bakayım. Sen şimdi öncelikle bir 10'a böleyim ben. 75. Sonra 5'e bölsen 20, 15. 5'e bölsen 3. Bir daha 3'e bölsen 1 yapıyor. Şimdi ben 750 elde edeceğim. Bu şekilde. E, K yerine 3 yazarsam 250 yapar mı? Burası yapmaz. K yerine 15 yazarsam burası 50. K yerine 15 yazarsam 2 çarpı 15 artı 20 Evet. Bu çarpımdan elde ediyoruz. Bakın dikkat edin. Şu 2 çarpım 15 çarpı 50 750'yi veriyor bize. E o zaman ben burada K yerine 15 yazarsam eğer K yerine 15 yazdığımda şurası da 50 oluyor mu? Oluyor. Demek ki K'yı kaç bulduk? 15 bulduk. Çarpanlar ayırmada da aynı yöntemi uygulayacaktınız. Bunun taban çevresi nedir diye soruluyor bize. Oluşan kutunun taban çevresi. Yani şu taban çevresinden bahsediyor. Burası 2K artı 20 artı K. 3K artı 20. 3K artı 20. Çevre 6K artı 40 mı yapıyor? Evet. K yerine 15 yazarsam 90 artı 40'tan cevabı ne buluruz? 130 olarak buluruz arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Cevap balıkesir çıktı. Hemen şuna da 130'u şöyle bir yıldızla atalım arkadaşlar. 40. soru balıkesir oldu. Geldik 41. soruya. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklindeki içinde bir miktar su olan su kabı verilmiştir. Evet oranlamalar verilmiş. Ali Bey uzunluğunu 8 vermiş. Ali Bey uzunluğu 8. Yani burası da 8 yapıyor. BC uzunluğu 9. Yani şurası da 9 yapıyor. AK uzunluğu burası K iken şuradaki uzunlukta 2K olarak verilmiş. Değil mi? Burası K iken A üstü K'da 2K verilmiş. Evet bu kap D, C, C üstü, D üstü. D, C şu yüzeyi üzerine yatırılırsa o zaman bu yüzeyi üzerine yatırılırsa tabanımız ne yapacak arkadaşlar? Şurası 3K, 8'e 3K olacak. Suyun yüksekliği de buraya kadar mı gelecek böyle? Evet. Suyun yüksekliği de şöyle bir şey olacak arkadaşlar. İsterseniz bir daha çizeyim. Fark etmez. Şöyle bir kap. Şöyle bir kap oluyor. Tabanımız 8'e 3K. Tabanımız 8'e 3K oldu. Suyun yüksekliği de şöyle aş olacak. İşte bu. Bizden su yüksekliği kaç olur diye soruluyor. Hocam 8'e 3K iken bunun tamamı 9. Dikkat et benden suyun yüksekliği isteniliyor. Her ikisinde de su miktarları aynı değil mi? Evet. V su. Birincisinde 9 çarpı 8 çarpı yükseklik 2K değil mi? 9 çarpı 8 çarpı 2K'ya eşit. Bunda 8 çarpı 3K çarpı yükseklikte haş. Suyun yüksekliği. E buradan K'lar gitti mi? Gitti. 8'ler gitti mi? Gitti. 3'e bölsen 3'e bölsen 3 kaldı 3 kere 2. 6 eşittir haş mı yaptı? Böylelikle örnek 41'de cevabı ne bulduk? C'han bulduk. Geldik örnek 42'ye. Aşağıda küp şeklinde, küp, küp şeklinde üzerinde reklam ekranları bulunan LED ilan parası verilmiştir. Küp taban merkezi o noktasında zemine dik bir direk tam böyle o noktasına dik olacak şekilde gelmiş. O zaman bu zemine dikse bayraklarda uzunluklar isteniyor galiba. Kübün yüzeyinin alanı da şu kadar santimetre kare denmiş. Ama sonuçta bizden kaç metredir diye isteniyor. Arkadaşlar öncelikle A bir yüzünün alanı. Kübün, kübün bir yüzeyinin alanı. bir yüzeyin. Yani bir yüzeyi de diye şu yüzeyi mesela bu yüzeyin alanı arkadaşlar. A kare eşittir 9800 verilmiş Tamam 9800 verilmiş Bu nedir ee, 4900 çarpı 2 değil midir Evet a buradan ne yapacaktır karıkün aldığım zaman bu 4900'ün karı 70 değil midir Evet 70 kök 2 mi yapacak aynı göre a 70 kök gibi olduk. yani bir kenar 70 kök ki arkadaşlar Sonra OC uzunluğu 70 kök 2 santimetre. Unutma bunu. OC uzunluğu bu da 240 santimetre. Santimetre cinsinden yapalım öncelikle. OC uzunluğu da 240 santimetre olarak aldık. Gergin iplerle A ve B noktalarını sabitlenecek şekilde 2 adet üçgen filama C noktasına takılıyor. Takılan üçgen flamaların toplam uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş buna ait dik üçgen elde edeceğiz. Hop şöyle. Bu zaten buraya kadar geliyordu şöyle. Arkadaş bir kenar kaçtı. 70 değil miydi? Evet. Şimdi karenin şu köşe gelene kadar şunun devamını getirsen sen bak dikkat et. Ya da şunun devamını getirsen bir kenarı 70 kökü değil mi? Evet. Kök katı kaç yapar burası? Hocam 140 yapar. Yani bunlar 70-70 yapar. O zaman burası kaç yaptı? 70 yaptı. Bu yukarıdaki zemine dik olduğundan burası da 90 derecedir. 7-24-25'in 10 katı yani burası 250 santimetre yaptı. Aynı şekilde hop şurası da 70-70 Hocam bu da zemine dik olduğundan. Burası da 90 derece 7, 24, 25. Burası da 250 santimetre yaptı. Toplamda 500 santimetre yaptı mı? Yaptı. Bizden kaç metre olduğu soruluyor. 500 santimetre kaç metredir kardeşim? 5 metredir. Evet örnek 42 akçay oldu. Geldik son sayfaya gençler. Hadi bakalım. o güzel bir soruya benziyor. Dur. Şekil 1'deki 2 litrelik kap 40 eşit bölmeye ayrılmış ve ilk 34 bölme su ile doldurulmuştur. Bu 2 litrelik kap. Sonra daha sonra bu kap belirli oranda eğilmiş ve şekil 2'deki konuma getirilince kaptan dökülen su ile kabın yanındaki 0,3 litre su alabilen bardak tamamen dolmuştur. Ee, buradan 0,3 litre dolmuş. Her bir bölme ne kadar denk geliyor? Bu 2, litre, 2 litrelik kap ya sen 2'yi 40'a bölsen 2/40 kaç yapıyor hocam? Hocam 1/20 yapıyor. Eee hocam 1/20. Şimdi bu 0,3 litre 1 bölü 20 litrelikten kaç tane bölme alıyor onu bulalım. 0,3'ü 1 bölü 20'ye bölecek olursam eğer 0,3 çarpı 20 o da kaç yapıyor 6. 6 bölme şunun içindeki 6 bölme şunun içine dolmuş. E, buradaki 6 bölme gitti mi arkadaşlar gitti. İçindeki 6 bölmeyi attığım zaman şimdi 34 bölmeye kadar su ile doluydu ya 6 bölmeyi attığın zaman kaç yapıyor o zaman arkadaşım? Şöyle mesela. Şu kadarlık su kaldı. En sonki bölme de şuradaki bölme olsun mesela. 34'ten 6 çıkınca kaç kalıyor? 28 kalıyor. Hocam bu 28. bölme. Yani şuradaki bölmeler gitti. 6 bölme gitti. 28 kaldı burada. Peki. Sonra sen bunu böyle eğdin. He, hocam içinde kalan su bak bu kadar. Dikkat et buna. E, burası 40 bölme. Burası da A ya. Sen bunu dik çevirdiğin zaman hocam şu şekilde yapabiliriz. 40 artı A bölü 2. Şuradaki uzunluğu eşit oluyor dememiş miydik? Evet. Ama daha farklısından ne yapacağım? O zaman 40 artı A eşittir 56 ise A'yı buradan kaç buluruz? 16 olarak buluruz. Yani cevap 16 çıkar. Ya da hocam daha farklı bizim yöntemle teknikle yapalım bunu. Şimdi bunun içinden 6 tane bölme böyle boşaldı mı? Boşaldı. Sen bunu dik konuma getirdiğin zaman yarısı dolu yarısı boş olmayacak mı? Buranın evet yarısı dolu yarısı boş olacak. E yarısı dolu yarısı boş oldu. İçinde kalan su 28 bölmelik olmayacak mı? Evet. Şuraya kadar kısım 28 bölmelik. E hocam bunun yarısı dolu yarısı boş ya. Şunlar birbirine eşit. Buraya kadar kısım 28 bölme ise buraya kaç bölme kaldı? 12 bölme kaldı. E hocam burası da 12 bölme. E toplamda burada 40 bölme vardı. 40'tan da sen şunu çıkartırsan yani 24'ü çıkartırsan 40'tan da 24'ü çıkartırsan A'yı bulmaz mısın? Evet. İster bu şu. Şu ikisinin toplamının yarısından git ama bu mantık da her zaman daha kolay. Hep böyle bu şekilde tam böyle yatırılmış halinde ee, bunu yatırdığım zaman yarısı dolu yarısı boş ya. Şuradaki silindirin yarısı dolu yarısı boş mantığından gittim. Yani yükseklikte yarı yarıya olacak o zaman. E sonra burası 28'e kadar doluydu su. Çünkü boşalmış hali bu. 12 kaldı. Hocam burası da 12. 40'tan da 12 çıkartırsam burayı bulurum. Ya da 24'ü çıkartırsam burayı bulurum. Yani A kaç çıkar böylelikle? 16 çıkar. Valla mükemmel bir soru arkadaşlar. Yani şu 5 yıldız hak ediyor mu? Hak ediyor. Gerçekten çok güzel bir soru. Böyle bir soruyla belki karşılaşabilirsiniz. Hoş bir soru. Çözümü de çok kolay çıktı aslında şöyle baktığınızda. Kaç bölmenin buraya döküldüğünü bulduk. Sonra burada 28. bölmeye kadar dolu olduğunu bulduk. Sonra bunu düzledik. Olay bitti aslında. Evet örnek 43. Balıkesir. Geldik örnek 44'e. Başlangıçta 64 adet birim küpten oluşan. Yani arkadaşım burası 4. Burası 4 ken, burası da 4 birim olduğu zaten belli. 4, 4. Şurası da 1, 2, 3, 4 olduğu belli zaten. 64 birim küpten oluşan büyük bir kübün üst sırasından 15 tane üstten 15 tane çıkartınca bir tane kalıyor. Alttan da kaç tane o zaman? 12 tane bir çıkartılıyor? Sonra buradan da 7 tane çıkartılmış şekilde görüyorsunuz. Çıkartılmış ve sonrasında büyük küp içine bir birim yüksekliğinde şekildeki gibi su konulmuştur. Büyük küp içindeki su dökülmeden en üst sıra en alta gelecek şekilde ters çevrildiğinde Arkadaşlar şu en altta Bu en altta olacak arkadaşlar O zaman bizim suyun yüksekliği Şöyle bir şey mi olacak arkadaşlar Şöyle bir şey olacak değil mi su Ters çevirmiş halini düşünün Yani şu kadarlık kısmın e, Şu bir sürü şey küp doluyken Bu kadarını dolduruyorsa Burada da küpün neresine kadar gelecek Arkadaşlar mesela ters çevirdiğinizde Atıyorum şurasına kadar gelecek Şöyle, şöyle şurasına kadar gelecek İşte burasına kadar gelen Su isteniyor. Şuradaki su nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Suyun yüksekliği kaç olur diye soruluyor. Evet ters çevirmiş halini düşünmeniz lazım. Şuradaki suyun hacmini bulalım öncelikle. Ve su burada neye işte eşit arkadaşlar? Ve su eşittir. Hocam şuradaki hacimden bak şuradaki büyük hacimden şu hacimden. Yani tabanı 4, 4 ve 1 olan hacimden. 4, 4 ve 1 yüksek, 4, 4, 1 olan hacimden. Neyi çıkartacağız? Hocam 1, 2, 3. 1 2 3 9 tane birim küpü çıkartmayacak mıyız? Evet şuradaki suyun hacmini bulacağım. Ya da hocam 1 2 3 4 5 6 7 7 tane birim küp çıkartıldı ya. Suyun hacmi zaten direkt 7 yapmıyor mu burada? Evet suyun hacmi direkt 7 yapıyor diyebiliriz. Ya da 4 çarpı 4 çarpı 1'den e, 3 çarpı 3 çarpı 1'i çıkartacaksın. 3 çarpı 3 çarpı 1'i çıkartacaksın. Geometrik olarak konuşacak olursak. 16'dan 4, şey, 9 çıktı kaç kaldı? 7. Ya da bu 7 birim küplük yere geldi zaten suyun hacmi 7. E bu suyun hacmi yukarıdakinde neye eşit olacak? Şurası kaç? 4. Burası kaç? 4. 4 çarpı 4 çarpı haş. Dur bitmedi. 4 çarpı 4 çarpı haştan neyi çıkartacağım? İçinde bir tane birim küp olacak ama birim küpün hepsi değil. Birim küpün şu haş yüksekliği yani 1 çarpı 1 çarpı haşlık kısmı suyun içinde kaldı. Onu çıkartacağım. Yani eksi 1 çarpı 1 çarpı haşı çıkartacağım. İşte o da 7'ye eşittir. O zaman buradan 7 eşittir. 16 eksi 16 h haş eksi haştan 15 has geldi. Haşı da buradan böylelikle 7 bölü 15 mi bulduk? Aynen öyle. Cevap C an çıktı. Bu da çok güzel bir soru arkadaşım. Ya en azından bir 4 yıldızı hak ediyor. Şu ters çevrildiğimizde su yüksekliği bak buraya kadar geliyor. E su yüksekliği buraya kadar geldiyse ne yaptık? Şuradaki 4 çarpı 4 çarpı haştan e, şu kadarlık kısmı batıyor. O zaman bunu çıkartacağım. 1 çarpı 1 çarpı haşı çıkarttırsam suyun hacmini bulurum. E zaten burada da suyun hacmi 7 tane birim küpe eşit olduğunu zaten açıkladık. Evet 44 Cihan gerçekten güzel bir soru. Geldik. 45'e Taban yarıçapı çapı kök kökki birim ve yüksekliği 6 kökki birim olan tamamen su dolu. Dik silindir biçimde kap zeminle 45 derecelik açı yapacak şekilde eğildiğinde su aynı zeminde bulunan ayrıtları 4 kökki pi ve 6. 4 kökki pi ve 6. Şurası 6. Olan dikdörtgenler prizmasındaki boş bir kaba dökülüyor. Tamam. Buna göre şekilde dikdörtgenler prizmasının dolu olan kısmının boş olan kısmına hacimle oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir kere biz ne diyorduk hep? Suyla zemin her zaman nedir paraleldir Suyla zemin her zaman paraleldir E o zaman burada ne oldu Z'den dolayı hocam burası 45 Böyle ilk bir şey gördüğümüzde ne yapıyorduk Hocam silindire tamamlayalım Silindire tamamladığın zaman yarısı dolu yarısı boş ya E buradaki silindirin Yarısı buraya dökülmüş oldu Hocam 45 derece burası Al sana yarıçap. E burası da 45 tamamı 90 olduğundan 45 90 sa burası da 45 yaptı mı yaptı Şimdi taban yarıçapı da 2 kökkiydi. Hocam burası 2 kökki, burası da 2 kökki. 4 kökki, burası da 4 kökki yaptı. V dökülen neye eşit? V dökülen şuna eşit arkadaşım. Şuradaki üstteki silindirin yarısı dolu, yarısı boş, yarısına eşit. Yani pi 2 kökkinin karesi çarpı 4 kökki bölü 2'ye eşit. Aynı zamanda bunu neye eşit? 6 çarpı 4 kökki çarpı x'e mi eşit? 6 çarpı 4 kökki çarpı x'e eşit. Buradaki yüksekliği bulabiliriz. Dur bakalım. Gidiyor mu? Gitmesin. Dur. Şuradaki ee, pi çarpı 2 kökünün karesi 8 çarpı 4 kök 2 bölü 2. da şu sadeleşsin 4 yapsın. Eşittir. 6 çarpı 4 kök 2 çarpı x. Kök 2'lerde gitti mi burada? Gitti. 4'lerde gitti mi burada? Gitti. X buradan ne eşit oldu? X buradan hocam burada 4 burada 6. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 pi'ye eşit oldu. E hocam burası 2 bölü 3 pi ise Tamamı da pi. Buraya da 1 bölü 3 pi mi kaldı? Evet. Bizden ne isteniyor? Dolu kısmının hacminin boş kısmının hacminin oranı. Dolu kısmının hacminin boş kısmının hacmine oranı. Yüksekler oranı değil midir? Yani 2 bölü 3 bölü. 1 bölü 3 isteniyor. Bölü 3'ler gitti. Cevap da ne yaptı o zaman? 2 yaptı. Dolayısıyla örnek 45. Bu da güzel bir soru. Yıldız hak ediyor. En azından 3 yıldız hak ediyor. Cevap böylelikle C oldu. Ve geldik örnek 46'ya boyutlara 5, 4, 3 olan. Ne yapılmış? Öncelikle şöyle 3 parça ayrılmış. Şekil 1'deki dikdörtgen nasıl şekil 2'deki gibi 3 eş parçaya ayrılıyor. Hocam 3 eş parça ayrılıyor ya. O zaman burası 5 bölü 3. Burası 5 bölü 3. Burası da 5 bölü 3 mi oluyor? Evet. Sonra şekil 2'de de 2 eş parça ayrılıyor. Bunlar da 2, 2 oluyor. Hatta burası 5 oluyor. Burası da 3 oluyor. Burası da 3. Buranın da 4 olduğunu biliyoruz. Şimdi. Şekil 3'teki gibi ayrıldığında. Dur bakayım. Şekil gibi 3 eş parçaya ayrıldığında yüzey alanı x birim kare. Şekil 3'deki gibi 2 eş parçaya ayrıldığında yüzey alanı y birim kare artıyor. İlk alan ne kadar artıyor? Alan ne kadar artıyor onu bulacağız arkadaşlar. Alan. Şimdi şu kesiklerden gidebiliriz. Hocam bunun yüzey alanını bulup sonra bunların yüzey alanını toplayıp bundan bunu çıkartabiliriz. Ya da sen bunu böyle kestiğin zaman hocam şuradaki alan ve şuradaki alan artmıyor mu? Evet. Hocam aynı şekilde buradaki alan ve şuradaki alan artmıyor mu? Yani 2 tane şu. Burası 4. Burası da 3 değil mi? 4 çarpı 3 12. Hocam artan alan 12 burası. Bak 12 şu dikdörtgen yaptı. Bir de şurasında bir dikdörtgen var. 1, 2, 3. 4 tane dikdörtgen. 12 çarpı 4 kadar arttı. Yani bu x'e eşit. Yani x kaç çıktı o zaman? 48 çıktı. Şöyle yaptığın zaman da hocam şuradaki dikdörtgenden bir tanesi arttı. Bir önde, bir de arkada arttı. Yani burası da nedir? Şuranın 3 olduğunu biliyoruz. Buranın da 5 olduğunu biliyoruz. 3 çarpı 5'ten 2 tane var. 3 çarpı 5'ten yani 15'ten kaç tane var? 2 tane var. Bu da y'ye eşit demiş. Çünkü şekil 3'nek gibi ayrıldığında alan y'ye kadar artmış. O zaman y'de buradan kaç geldi? 30 geldi. E bizden artık x artı y bölü x eksiye isteniyor. Arkadaşım x artı y toplamı kaç yaptı? 40 artı 30 bölü 48 artı 30 bölü 48 eksi 30 isteniyor yukarısı 78 yaptı da kaç yaptı 18 yaptı 2'ye bölsen 34 2'ye bölsen kaç yapıyor 9 34 mu yapıyor yok 34 yapmıyormuş pardon burası 2'ye bölsen 39 yapıyor 2'ye bölsen 9 yapıyor 3'e bölsen 13 3'e bölsen 3 cevap kaç yaptı o zaman 13 bölü 3 yaptı arkadaşlar yani böylelikle cevabı Ceyhan bulduk ve ve ve olayı bitirdik mi? Bitirdik gençler. Prizmalar ve neyi bitirdik? Silindiri bitirdik. Yani 15. gün ikinci günü de böylelikle bitirdik. 15. gün tamamen sildik, süpürdük. Videolar uzun oldu. Farkındayım ama prizmalar uzun arkadaşlar. Yani önemli de e, TYT'de 2 tane soru, AYT'de de bir tane soru, en az bir tane soru Geleceğini düşünürsek önemli bir konuya bu kadar yer vermeliydik. Ee, çok da güzel sorular çözdük açıkçası. Evet gençler böylelikle bu olayı bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 16. günde piramitler yani piramit koni ve küre konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.